Dediğim gibi olur hocam. Madem aşktan bahsettik Zine Salih Sali kameralar karşısındaydı. Bir seyredelim yeni enişteyi. Bakalım. Hazır mı çocuklar görüntüsü? Peki. Tabii Zeynet Salih işi de birazcık bana promosyon işi gibi geldi. Çünkü daha şurada bir elin beş parmağını geçmeyecek gün öncesinde hayatına yeni birini almayı ve aşık olmayı istediğini söylemişti. Sanıyorum herhalde ertesi günü e, semt pazarına çıktı ve bu beyefendiyi buldu. Adamı kötülemek için söylemiyorum ama aşk öyle bir günde ortaya çıkacak bir şey değil. Söyleminden çıkıyorum yola. Hani Aşk yoktu, yeni bir sevgili arıyordu, aşk hayatı köpürsün diyordu. İki gün sonra da karşımıza birinin elini tutup çıkınca hani zihne salı yemiş olabilir ama biz yemiyoruz. Şu ilişkiyi bir görelim, şu görüntüleri bir görelim, üstüne konuşuruz. Hay Allah, peki. Efendim teknik işte bu işler biliyorsunuz. Ben burada şey gibi, söylediğim gibi şıp diye diyorum ama da haklı, çocuklar da haklılar. Videoya gidebilmek için. E, evet, hadi verin, hadi görelim. Anlam bölümünden direkt başlayalım. Kadınlardan başlayalım her zaman. Şıkkız, Ertan Bülent'e Bugün sevgililer günü. Evet, bugün sevgililer günü ama benim felsefem her gün sevgi günü olsun. Ee, sevginin günü yok çünkü. Ama bugün evrende ...olan tüm sevgililerin... E, ...günü kutlu olsun, sevgi yayılsın evrene. Yeni bir ilişki, yeni başlangıç... ...ve ilk sevgililer gününüzde... efendisiniz. Evet. şu anda ne ifade ediyor? E, çok kıymetli, çok... E, ...güzel bir şey yaşanıyor. E, müzikle başlayan bir yolculuktu. E, birlikte çalışmaya başlamıştık. Müziği paylaşmaya başlamıştık. Bir anda... E, ...kalpler farklı. Ülkemiş <gülüyor> arkadaşlığı... ...aşka dönüştü. <gülüyor> evet. Ee, evet. Öyle diyebiliriz. Yani evet, spontane gelişti biraz. Çok e, ortak noktamız var tabii ki. tabi evet. Bir yani pürüz muhabbetiyle beni kavradı. Evet. <gülüyor> bu oluşumuz da tabii çok şey. Evet. Dönüyor evet, yani orada. Biraz siz bu kadar utangaç görmemiştiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> utandım ya. Utandım evet ya bir eee hallerdeyim gerçekten. E, hep diyordum Karşınıza gerçekten e, kalbime dokunacak biriyle çıkacağım diye. Çünkü her zaman siz soruyordunuz bunu. E, evet şu an karşınızdayım. Çok tatlı bir şey yaşanıyor. E, mutluyuz. Güzel. E, Huzurlu. E, çok evet, e, ilişki çok daha yeni ama e, yakın çevrenizden duyduğunuz kadar evlilikte yakın demişsiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teklif geldi mi? Evet. Yani çok şey bir konu bu şu anda, yani hemen açıklamasam, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> benim bir konu, vallahi utandım. Peki, ilişkin ilk, başına tekrar yani adım kimden geldi? Ee, çok enteresan, Peki, hiç bir şey yok, <gülüyor> <gülüyor> hiç gerçekten öyle bir şey yok. Yani Tuhaf. dostlukla başladı aslında. Evet, arkadaşlıkla başladı. yani başlayalım. iyi bir dost olduk, sonra işte dediğim gibi birçok ortak noktamız var, ee, sonra da arkası geldi. 2019 2019 artık size yılınız diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Düğün geliyor mu acaba? Oraya doğru gidiyor. <gülüyor> evet. e, 2019 yılını aşk yılı ilan ediyorum. <gülüyor> Peki, e, ben sizinle şunu da paylaşmak istiyorum. E, evet müziği paylaşmak çok güzel. Birlikte çalışıyoruz. Çok tatlı bir şeye gidiyor. Tatlı tatlı gidiyor. Huzur çok kıymetli bir şey. Sevgi çok kıymetli bir şey. E, şimdi şöyle bir viraj yapıp 15 gün içinde çok güzel bir şarkı geliyor diye <gülüyor> şarkı, şarkı neyi anlatıyor acaba aşkı mı anlatıyor çok e, ters köşe bir şarkı olduğunu düşünüyorum dinleyicilerime de sürpriz olacağını düşünüyorum e, Ferdi Tayfur cover evet evet çok güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı geliyor size Mustafa Ceceli'nin arançasında çok güzel bir soundla e, bir sürprizim olacak size şarkının ismini öğrenebilir misin? Nihat Odabaşı Yönetmenliğinde çok da güzel bir klip gelecek inşallah. Şarkının ismini henüz vermedik ama yapımcım e, burada Değilizce söyleyebilirmiş. Yapımcısı. Evet Türkiye'nin ilk kadın yapımcısı kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Bana da söyle. Şper, evet şper çok şeyler. çok güzel oldu. O yüzden onun heyecanını yaşıyorum. Albüm bir yandan devam ediyor. Ee, Peki, sevgi de bir yandan. Çok güzel bir çalışma. Evet, müzikal şey olarak gibi, Erkan var. beni çok besliyor evet. bir yandanlar. Çok güzel sahne projelerimiz olacak inşallah, konserlerimiz. Ee, çok keyifli bir şey arkadaşlar, gerçekten e, uzun zamandır. Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu, her zaman ben e, hayatım mutlu e, tarafında olmayı tercih ederim ama e, size ne yansıyorsa yaşanan da odur gerçekten. Hep güzel şeyler yansıtmak isteriz. Neyse, bu acaba bu da bir, artık taş atıyorum bizimki sahte değil, ilişkiler bazı ünlülerde olur ya işte yapmacık ilişkiler. Bunu mu demek istediniz? yok hiçbir acaba? şey demek istemedim vallahi. Biz ne görüyorsanız odur. Gerçektir dediniz. Park ya. <gülüyor> ya nasıl? Evet. <gülüyor> Yo yani şu anda ne göre görüyünüz <gülüyor> bu doğru. Hiç öyle bir şey demek istemedim ya. Yani, biz çok huzurluyuz ve e, huzur çok kıymetli bir şeymiş. Onu anlıyorum ben. Birlikte de bir şey gelecek mi ya böyle bir diyet evet, falan olacak. Bir sürprizimiz var albümde. <gülüyor> Erkan'ın besteleri var, sözleri var. E, çok iyi bir müziyen. E, güzel bir aşk diyetimiz olabilir. Bu, bu ilişki gerçekten güzel gidiyor. yani. Bizi mutlu ediyor, sizi de mutlu edecek bu ilişki. Çok, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. ederiz. Sağ Ayağınıza sağ sağlık. Efendim Erişler'in adı Erkan Erzurumlu. Şarkı sözleri falan da yazıyor. Müzikle de ilgileniyor. Ee, ben hemen üstüne birkaç bir şey söyleyeyim. Sonra hocama bırakacağım bu görüntülerden nasıl bir fikir elde etti diye. Dediğim gibi daha birkaç gün önce hayatında hiç kimsenin olmadığını, yeni bir aşk aradığını, bir aşk hayatının kendisini derleyip toplayacağını söylüyor idi. 14'ünde insanların karşısına bir adamın elinde tutup çıkması hani ne ya, ya ben... Ee, her zaman söylerim. Yüzde elli, yüzde elli şansımı kullanmak istiyorum. Yüzde elli inanmadım. Ee, hocam seyrettiğin izledin çiftleri. Ben yüzde belki elli bir inandım ama e, biraz ha, senin inanma oranın e, fazla. O <gülüyor> biraz <gülüyor> pozitif e, düşünelim. Belki bir haksızlık yapmayalım e, şeyle ama e, daha çok Zeynep Hanım'ın Zeynep Hanım'ın Aşk sarhoşu taklidi yaptığını düşünüyorum. Aşk sarhoşu taklidi evet, yapıyor. Taklidi yapıyor çünkü bunu kullanarak yeni bir parça, albüm çıkarmak istiyor. Yeni asıl meseleye geliyor zaten bu Aslında partajım. kışı e, asıl mesele e, görüntülerde de Zeynep Tanım'ın e, davranışını anladık. Amacı yani bu görüntüleri kullanarak hem on, e, 14 Şubat Sevgililer Günü dolu dolu geçirmek hem kışı hızla arkada bırakmak, bir taşla on kuş vurmak istiyor ama bu kadar e, pozitif e, olmama, olumlu düşünmeme rağmen yine de gözümden kaçmadı. Tabi diğer ile e, yani aşk anlayışları, sevgi anlayışları bir değil. Çünkü daha dün hiç sevgilin yokken hemen yüzüğü gösterip evliliği işaret etmen, bakın eş zamanlı gösterilmiş oldu. Yani e, çok organik bulmuyorum. O yüzden aşkı tadında sevgililer yaşasınlar madem böyle bir aşk var ama yara aşklar ve ilişkiler lütfen kullanmayın. Eğer yalnızsanız da 14 Şubat'ı yalnız geçirin ki daha sonraki 14 Şubat'ları kurtarabilirsiniz. Diğer türlü bir yara bandı ilişkiyle belki diğer kişiye de fazla umut vermiş olursunuz. Yani başka bir başarı kazanmak için aşkları kullanmayın. Aşklar öyle kolay olmuyor. Bir insan bir ömürde hakiki aşkı 3-4 veya bilemedin araştırmalar 5 kez olabiliyor. O yüzden kolay suistimal edilecek bir kavram olmamalı diye düşünüyorum. Yine de mutluluklar diliyorum. Bize düşen biz dışarıdan görüyoruz. Ben e, görüntülerden izledim. Yorumum budur efendim. Ben ziynete %50 şundan dolayı inanıyorum. Önümüze çok böyle ilişkilerle çıkan bir kadın değil. Yani zırt zırt 3 ayda bir, 2 ayda bir, bir adamın elinden tutmuş, orada burada gezerken karşımıza çıkmadığı için... Tabii ...40 e, yılın başı böyle bir ilişkiyle ortaya çıkınca e, tabii ki inanmak istiyorum ona. E, ama e, birazcık da vücut dilini okuduğumda e, biri Anya'da biri Konya'da. Kesinlikle. Yani, Çünkü... Zinet bana biraz daha samimi geldi. Dikkat ederseniz zinet çok samimi. Öyle olmak istiyor ama şu anda o kıvamda değil. Yani aşk pik yaptıktan sonra inişe geçtiğinde evlilik kararı alınır. Yani mantık ayakları yere basmalı. O yüzden e, dikkat etmek lazım. Eğer bir albüm çıkarmak istiyorsan bunun başka bir yolu var. Eğer 14 Şubat'ı yalnız geçirmek istiyorsan ailenle, arkadaşlarınla o günü sevgi günü ilan edebilirdin. İlla sevgililer günü gibi bir de, şey de çok, var, hocam, çok zorunda değilsin. Yani e, belli ki partnerinle bu ilişkinin geleceği üzerine bir şey konuşmamışsın. Bazı şeyler yok daha yani flört aşaması. Havuz birliği yok Heh. yani. Şimdi çocuklar soruyorlar ki efendim bir evlilik teklifi var mı deyince adamı o kadar zor bir durumda bırakıyor. Tak yüzüğü atıyor ortaya yani bak bunu taktım evet bunun cevabı verildi durumu var ya. Evet. Ve, Çocuğun şaşkınlığı, şaşkınlığı. Hani... Onun haberi yok belki de Yok o zaten belli da... <gülüyor> yani o yedi yani. Gözümüzden kaçmadı Gözümüzden <gülüyor> kaçmadı Daha önceki yayınlarda da söyledik Biz burada kameralara Ve beden dili uzmanı olduğum için Aynı zamanda Gözümüzden kaçmaz Yani canlı yayında gibi hareket edin Olduğunuz gibi görünün Hata yaptıysanız da Biz kamu vicdanı olarak ve kendi vicdanlarımızda yeni bir sayfa açmak mümkün. Çünkü ziynet hanımında ve arkadaşında bir art niyet, kasıt yok. Sadece psikolojikmen daha iyi hissetmek, olmak istediğinizi gösteriyor. Aslında senin. şunu yapabilirler miydi? Bu ilişki biraz daha oturduktan sonra çıkabilirler miydi medyanın karşısına? Kesinlikle çıkabilir Daha doğru olurdu yani. sanki. Tabii ki bir e, kaçamak şeklinde yakalanabilirlerdi. O daha organik olurdu. Ve toplum... Zihnet Hanım'ın bir flörtü var derdi. Flörtü geçmeden, bakış o araları yaşamadan hemen hormonlu bir şekilde ilerlemek hepimizin psikolojisine, sağlığına, bizim de kalbimiz bu hıza dayanamayabilir. <gülüyor> bu yüzden dikkat edin diyorum yani.